Selam. Bu hafta başka bir içerik hazırlamak istemiştim. Aslında içeriğin yarısı da hazırdı ama tamamlamamıştım. Az önce içeride kendi kendime oturmuş şey diyordum hani nasıl yapsam, işte bir an önce bitirsem, ne zaman işte kurgu montajını yapsam, yayınlasam gibi düşünürken birden kendime farklı bir şey düşünürken buldum. O da bu videonun konusu. Ben ne olmak istediğimi bilmiyorum. Bunu şöyle açıklayayım. Bu benim için yeni bir şey değil. Ben yıllardır bu hisle yaşıyorum. Şöyle, liseden mezun oldum, üniversite sınavına girdim. İşte 19-20 yaşlarındayım falan. Bir gün böyle annemin karşısına geçtim ve dedim ki ben bu bölümü okumak istemiyorum. Sevmiyorum. Ne okuyordum? İnşaat mühendisliği okuyordum. Ve evet, sevmiyordum. Yani bir türlü ısınamamıştım. O da bana dedi ki, e tamam, o zaman ne olacaksın? Bilmiyorum. <gülüyor> 19-20 yaşında da bilmiyordum. Bugün şu an 27 yaşındayım hala ne olacağımı bilmiyorum ama o dönem bu soruyla yüzleşememiştim yani ne olacağım ya? Bilmiyorum ve bu ben de endişe yapmıştı. Evet, bir okumalıyım, bir olmalıyım, hani bir mesleğim olmalı. Ailem, işte annem de bana dönüp diyor ki, işte dershaneye de göndermem, ne olacağını bilmem ne falan. Neyse, ben bunu dediğim gibi, hani bunu yenemedim, bundan buna baş edemedim ve üniversiteyi okumaya devam ettim. O saatten sonra o üniversiteyi bitirmek, o bölümü bitirmek benim için şeye döndü. Diploma olacaklar. 4 dört yıllık diploma verecekler. İşte sonra ne olursa olur'na döndü ve bunun üstüne böyle bir şeyle motivasyonlu bölüm okurken bir de bir yıl uzattım. O uzattığım bir yıl üniversite hayatımın en stresli yılıydı. Çünkü hani tamam sevmiyordum, okudum ama şimdi bitiyor. Yani sonrası, sonrasındaki belirsizlik beni yiyip bitiriyordu gerçek. Neyse öyle ya da böyle orası da bitti mezun oldum. Açıkçası mezun oldum ve üç hafta sonra Ankara'ya taşındım çünkü bir işim olmuştu. İşte bu sefer bana şey dediler. İşte işte fikrin değişebilir. Belki işte seversin. Sevmesen bile zaten kimse yok yaptığı işe. İş bulmuşsun, maaşını düşünme. Ne ne veriyorlarsa kabul et. Sen yeter ki tecrübe kazan. Ben yani Bunlarla Ankara'ya geldim, bana ne teklif ediyorlarsa kabul ettim, maaşı da söyleyeyim, o zaman asgari ücret 1400'dü, ben 1800 lira alıyordum. Fakat daha farklı sorunlar, sorunlarım başladı. İş yerindeki olumsuzluklar, daha böyle müdür ya da patron diyeyim artık hani o tarafla aramıza bazı olumsuzluklar sürüp geliyordu ve ben oradan çıkmak istiyordum. Ve herkesin yaptığı şeyi yaptım, hani iş arıyorum. Yani iş arıyorum ki bulayım ve çıkayım ama iş bulamadan gene böyle bir olumsuzluk yaşandı şirket içinde ve ben istifa ettim. İstifa ettiğim yıl, işte artık 2019 yılına giriyoruz 2018 Kasım. İnşaat sektöründe olanlar bilir. İnşaat sektöründeki krizin gerçekten artık hissedildiği yıllar. Ciddi bir işsizlik var iş yok çok fazla mezun var ve ben de o sizlerden bir oldum ama yılmadım, devam ettim iş arıyorum iş ararken gene aynı bu düşünce ben bu mesleği yapmak istemiyorum tekrar aynı soruna karşı tamam sen bu mesleği yapmak istemiyorsun ama ne yapacaksın hiçbir şey hiçbir şey yapamayacağım neden çünkü benim yeteneğim veya bir becerim yoktu yani hala da yok ama oraya geleceğiz yani benim Elimden hiçbir şey gelmiyor paraya çevirebileceğim. İşte kimisi müzik aleti çalar, kiminin sesi güzeldir, kimi sporcudur, kiminin özel bilgi alanı vardır, elinden bir şey geliyordur, hani resim yapıyordur, bilmiyorum eli teknik işlere yatkındır. Hani aklınıza gelebilecek ne varsa hiçbir şey bende yoktu. Tek kendimi övündüğüm nokta... Kitap çok fazla kitap okumamda ki o da yıllardır hani böyle kaybolup gitmişti. Bu sefer de battım ki elimde hiçbir şey yok. Stresleniyorum yine ne yapabilirim? Bu ülkede değişen her genci şeylerden bir yaptım ve işte belli başta sınavlara hazırlanmaya başladım. Bunlardan ilki ALES'ti. <gülüyor> İlk önce ALES hazırlanmaya başladım. ALES'e hazırlanmak istememin sebebi milletimin açtığı yüksek lisans burslarına, da, doktora burslarına var. Yani onlara başvurmaktı. E, sınava giriyorum. ALES puanı gerekiyor bunun için. Ama bir türlü sıralamaya giremiyorum. Yani aldığım ALES puanı hep düşük kalıyor. Düşük kaldığı gibi de sürekli... Kontenjanları da azalmaya başlıyor. İnşaat mühendisliği üzerinde konuşuyor. Bunlar yaşanırken ben bugün erkek arkadaşıma dedim ki ya hiçbir şey yapamıyorum. Yani bir müzik aleti bile çalamıyorum ya. Mesela müziği çok severim ben. Hani bir ukulele bile çalamıyorum falan diye böyle bir dert yandım. Sonra kendisi doğum günümde bana bu ukuleleyi getirdi ve ben internetten açtım. Ukulele öğreniyorum. İşte noter nasıl basılır ne olur bilmiyorum Bunları öğrenirken şey fark ettim. Hayatımda ilk defa bir şey yapıyordum. Yani bir şey öğreniyordum kendimce. Bunu yaparken başarılı olmak zorunda değildim. E, matematik dersi görüyorum. Matematik testine gireceğim. Çözmem lazım. Full yapmam lazım ki benden bir şey olsun. Veya aa işte ne güzel matematik yapıyor. Aa Türkçesine bak. Aa fiziğine kimyasına bak. Ya da ne güzel betonlar meçer. <gülüyor> Birini mukavemetten de anlıyormuş. Diyorlar ya hani hiçbir şey yapmama gerek yok diyor. Sadece ben seçtiğim şarkılar, öğrendiğim notalar vakit geçiriyor güzel. Bunu bence herkes yaşamalı ve bu yılda okuyada olmak zorunda değil. Şöyle bir şey yapıyorum. Günde veya haftada ne kadar vakit ayırdığımı bir önemi yok. Bir şey yapıyorum ve karşılığında hiçbir şey şey Şeydeyim hani akıştayım. <gülüyor> Öyle diyorlar ya. Evet bunu karşısında para almıyorum. Doğru ama almak da istemiyorum. Yani şeye döndü bir yerden sonra. Evet ya. Bir şeyler yapabiliyormuşum, ben de bir şeyler başarabiliyormuşum hissine döndü. Gerçekten şu, dört telli ukulele bana bunu hissettirdi ve ukuleleyi yapabildiğimi hissettikçe mesela daha sonra gitara başladım. Bu bana bambaşka bir kapı açtı ve belki komşular çok rahatsız oluyor. <gülüyor> Bilmiyorum sesim evet güzel değil. Ama ben çok çok kaliteli vakit geçiriyorum. Bundan da çok mutluyum. Neyse, şimdi dediğim gibi Ales'e giriyorum. Olmuyor. Hala daha aklımda şey var. Bir meslek sahibi olmalıyım ki işim olsun. Bir şeyim olması lazım ve hala daha bu sınavlardan medet tutmuyorum. Bunu umarken ben tekrar e, üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavında da ön lisans programı yazdım. Bilgisayar programcılığı. Orayı okurken bu sefer de yetmedi. KPSS'ye hazırlanmaya başladım. Hani... Evet okuyorum ama hani KPSS olsun var bir diletmemurluğu olsun. Çok düşük bir puan aldım. 80 puan aldım. İnşaat mühendisliği üzerinde konuşuyordum. Hiçbir şey yani ha girmemişim ama 80 almışım. Ya eminim diğer meslekler için de öyledir. Çünkü her meslekte çok fazla mezun var ve puanlar çok çok yüksek. Neyse KPSS olmadı. Ön lisans programı bitti ve ben DGS'ye girdim. Hala yılmadım. DGS'ye giriyorum. Hatta bu sırada YDS falan da gittim. YDS'ye girdim, yok dile girdim. DGS'ye girdim ve benim bir tane bu konu hakkında videom var. DGS videom. O da en çok izlenen videolardan biri oldu. Çok teşekkür ediyorum. Orada da detaylı hani izleyebilirsiniz. Şöyle buraları bir yere koyacağım. <gülüyor> İlk defa bunu yapıyorum. Şuraları bir yere video koyacağım. DGS'ye girdim, kazandım. Üniversiteye başladım ama büyük bir hayal kırıklığıyla başladım. Çünkü beni tekrar birinci sınıftan başlattılar. Hani daha önce... Mühendislik mezunuyum şimdi gene. Mühendislik yazdım, bilgisayar mühendisliği ama beni tekrar birinci sınıftan başlattılar. Ama artık hayata farklı bakıyorum. Yani evet, 4 yıl tekrar okuyor. Bilgisayar mühendisliğini bitirecek miyim, bitirmeyecek mi bilmiyorum. Artık geleceği planlamaktan çok yoruldum ya. Şöyle olmalı, böyle olmalı, o olmazsa şöyle olur. Bundan çok ne oldu? Şu an anın tadını çıkarıyorum. Gerçekten Birinci sınıftayım. Evet, 1. sınıfta olmaktan memnun değilim ama bunun değil ve şeyi düşündüm. İlk lisans eğitimi al neler yapmadım? Mesela bir yarışmaya, bir projeye dahil olmadım ben inşallah Hansile Okurken ve birinci sınıftayken bunu yaptım. Şu an bir takıma girdim, bir proje geliştireceğiz. Devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama o niyetle ola çıktık ve bir proje geliştirmeye karar verdik. Bu cepte İki, Erasmus. Ben ilk lisans eğitimi aldığımda önce işte okulun belli başlı şartları vardı ama o şartları sağlayamıyordum. Daha sonra böyle başka başka şeyler oldu. Ben Erasmus'a gidememiştim ama hep içimde vardı Erasmus'a gitmek. Erasmus'a gitmeyi neden çok istiyordum? Gezmeyi seviyorum. Ama bu gezmekten kastım boş boş gezmek, yani kültürel gezi yapmak. Yurt dışına çıkmak. Bunu seviyorum. Hep bunu deneyimlemek istiyordum. Hatta hep şey derim. Hayatımın bir döneminde yurt dışında yaşamak istiyorum. Evet dönebilirim. Belki dönmem. Her şey kabul Ama bu deneyimi yaşamak istiyorum. Bunları da hani öğrenciyken gerçekten kolay ulaşabileceğiniz şeylerden biri de Erasmus. Ve evet ya mümkünse şu yaşında 27 yaşındayım Erasmus sınavına girip Erasmus'a gitmek istiyorum ya. En azından bunu denemek istiyorum. Şu an hayat bana tekrar böyle bir fırsat çıkardı. Dedi ki neden olmasın? Belki... O dönem gidemedin. Ama şimdi gideceksin ki 20 yaşında gitseydim o deneyimi farklı yaşardım. Eğer şu an gidebilirsem o deneyimi bambaşka yaşarım. Ve sanırım şu an gitmem daha tatlı, daha güzel, daha alacağım çok şey var. Ve daha doğrusu ne alacağımı bilerek gidiyorum. Ve evet bunu yaşamak istiyorum. Hala daha ne olmak istediğimi bilmiyorum dediğim gibi. Ama şunu fark ettim. Elinizden bir şey geliyorsa, yani bir merakınız varsa her şey olabilir. Onu denemekle başlıyor. Yani, işte şu ukulele. O gün öyle kendisine bir dert yandım. Ama hiç beceremeyi O zaman ne derdim? Çalamıyormuşum ya hani. olmamış. Olur ya hani... Bazen yapamayız. Her şeyde yapamayız işte. Üniversite tekrar okumam da bu. Deneyeceğim. Yapabilirsem ne de yapamasam yapamazsam aklımda artık soru işareti kalmayacak. Bu sizin için resim yapmak olabilir. Şarkı söylemek olabilir, oyunculuk olabilir. Örgü örmek bile olabilir yani. Bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an. Açıkçası şu an YouTube'da olmamın sebebi de bu. Bunu denemek istiyorum ya. Evet, çok takipçim yok. En son baktığımda 35 takipçim vardı. Hatta ilk başladığımda 7 takipçim vardı ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Her bir takipçim arttığında şu 7, yani 7 takipçiden 35 takipçiye geldiğimde bile ne kadar mutlu oluyorum. Hatta bir takipçi gelmiş. Yani şey şöyle olmuş böyle olmuş. Ama evet şey oluyor insanda. İzlenmiyorum. Ben başarısızım. Olabilir ya. Başarısız olabilirim ama bu şu an anda bulunmak. Bunu yapmak, içimden geçenleri söylemek beni rahatlatıyor. Fenomen olup olmamak değil ama yıllar sonra belki açıp izleyip neler düşündüğümü görmek bile bana iyi gelebilir. Şu an sadece onun, onun tadını çıkarmak istiyorum. Ne olurum, ne olmam bilmiyorum. Veya siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Siz de lütfen içinizden geçenleri yazın. Sö yani Benim söylediklerimi saçma da buluyor olabilirsiniz. Ben hayır çok haklısın. Ben de şöyle hissediyorum derseniz, kilerimizi paylaşırsak çok mutlu olurum ama bu konu hakkında son bir şey söylemek istiyorum. Bunu... Nerede durdum? Hatırlamıyorum. Bir kadın bir kadın sesi var ama aklımda şey demişti. Yaptığınız şey, hani ne yapıyorsanız, size kolay gelirken bir başkasına zor geliyorsa o sizin yapmanız gereken şeydir. Bunun hakkında gerçekten düşünün ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, instagrama beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.